Merhaba arkadaşlar, Nesgame kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü oyunumuz yine bildiğiniz üzere Counter-Strike Global Offensive. Her seferinde bunu söylemekten bıktım ama yapacak bir şey yok. Ee, geçen hafta botlarla oynamıştık. Ee, oyunumuzda bir problem mevcuttu. Ee, şu an için düzeldi sanırım. Diye ümit ediyorum. Umarım düzelmiştir. Şu an hepimiz beraber göreceğiz. Herhangi bir sıkıntı var mı yok mu? Bakacağız arkadaşlar. Hemen oyunumuza dönüyorum ben. Eee şimdiden keyifli seyirler diliyorum. İnşallah beğenirsiniz. Umarım beğenirsiniz. İnşallah beğenirsiniz. Ee, yine gene 20 dakikalık veya yarım saatlik bir oyun olacak arkadaşlar. Umarım dediğim gibi beğenirsiniz. Ne yapacağım unuttum. Bir dakika. Ya hatırladım. Ee, arkadaşlar buraya giriyorum. Ee, Yaşan hafta e, izah etmiştim. Anlamayanlar için tekrar ediyorum. E, diyorum. Bu ekranda e, bekliyorum. Rastgele bir harita açıyor. Törver açıyor. Evet, şu an açıyor. Hadi, hadi. İşte bu ekranda kalıyor. Yine kaldı. Maalesef kaldı. E, o zaman ne yapacağız? Ee... Bekliyorum. Belki açılır diye ümit ediyorum. Ama yok açılmıyor. Ee, videoda görün arkadaşlar. Bunu montajlamayacağım. Ne olduğunu görün. Diye e, herhangi bir şey yapmayacağım. İşlemi sonlandıracağım. Yapacak bir şey yok. Siz o sırada siyah bir ekran göreceksiniz. Evet şu an siyah bir ekran var. Ee, tekrar oyunu açıyorum. Ya, neyi güncelliyor ya? İkisi bir anlamadım ki ya. Hey Junior'la. Arkadaşlar botlarla oynayacağım herhalde. Ya da biraz bekliyim mi? Ne yapayım? Bilmiyorum. Bekliyorum ama. Ee bilmiyorum bilmiyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum. Kararsız kaldım şu an. 2 dakikada kayıttayım. Şu salak şeyi iptal etsem. Tamam. Bir daha deneyeceğim arkadaşlar. Son bir kez. Umarım hata vermez. Bakıyorum. Bekliyorum. Bakalım. Umarım bir hata vermez. Bakalım. Şans. Haydi bakalım, haydi bakalım. Belki e, Steam'den bir oyunu indirdiği için de problem veriyor olabilir. Öyle ümit ediyorum ama inşallah öyledir. Bakıyorum. Hadi aslanım, başarısın. Ben de sana inanıyorum. Hadi, başarısın. Başarısın. Başarısın. Başaracaksın. Başarmalısın. Yok. Yapacak bir şey yok. 2. Bu ekranda kalıyor. Çözemedim arkadaşlar. Eğer bili e, biliyorsanız yorum altına belirtin. Bu sorunu beraber çözerim. E, botlarla oynayacağım artık. Yapacak bir şey yok. Bana çözüm yok. Ben bulamadım. Eğer biliyorsanız bana e, söylersiniz, Ona göre bir şeyler yaparım ben. Bıktım çünkü artık. inanın bıktım. Bıktım. Botlarla oynamaya devam. Umarım çok sıkılmamışsınız. Ee, Buralara atlayabilirsiniz. Bu hataları görmek istemiyorsunuz, failleri görmek istemiyorsunuz. Videoyu atlayabilirsiniz. Ee, sanırım üçüncü dakikadan sonra izlemeye başlayabiliriz. Ee, böyle üç dakikanızı çaldım. Kusura bakmayın bu arada. Botlarla çevirelim dışı. Yapacak bir şey yok. İnanın yapacak bir şey yok. Ee, bugün başka bir bölüm oynayalım. Ne oynayalım? Milite'yi özledim Milite'yi ya. Yine botlar zor olsun. Evet. Ee, oyunumuza başlıyoruz arkadaşlar. Umarım eğlenirsiniz. Ee, Botlarda çevrim dışı oynamak gerçekten sıkıcı ama yapacak bir şey yok. Ee, şimdiden kusuruma bakmayın. Ee, yapacak bir şey evet, sizde gördünüz. Ee, bu yüzden burayı montajlamayacağım. Çok fazla konuşuyorum. Çok fazla arkadaşlar diyorum. Farkındayım. Ee, biraz adaptmayı düşünüyorum bu arkadaşlar. Ve konuşma fazla. Susayım değil mi? Ben, ben Sessiz kal. Sessiz bir çeçeğe Yorgun adımlarım Hiç haberi yok gibi Islak kaldırımlarım Kimse görmüyor Kimse duymuyor Ve sen hala şu yor soh, herkes kider, herkes kider. Mete, biliyorum sesim iğrenç, yapacak bir şey yok. Sısla kalıram, E, haber yokmuş gibi. Umarım sesim geliyordu. o çok fazla bağırıyor. Neyse, böyle oynayacağım. Haydi dostlarım gidelim. Tavuk. Tavukları pişirmişem. Çok fazla ses var. Mermin bitti ulan. Mermin biter mi oğlan? Polisin mermisi biter mi? Polisin mermisi bitti ya. Yes. ya çok fazla ses var ya. Bir saniye. Bir saniyeninize alacağım arkadaşlar. Çok fazla ses var. Niye bu kadar çok? Bilmiyorum ama şimdi onunla uğraşmak istemiyorum. Nereye gitti lan Direkt burada başlıyor ya. Bu nasıl Milita ya? Milita böyle değildi ki. O vittedim ki daha dağıldı. Nerede zaman lan bunlar? Ayak sesleri var. Bir kere. sesini duydum. Anam! Ah! Oh! oh! Korktum lan! Allah'ım yüreğim iniyordu. Nere geldi, nere ateş ettin o? Oh! Ulan korkoyno mu oynuyoruz be? <Gülüyor> abi, abi, çok fenaydı. Anlatamam. O bir bardak su istemiyor olacak. <Gülüyor> oh. Abi çok fazla ses var ya. İnşallah size fazla ses gelmiyor ya. Lan vuruyorum o kadar, vuruyorum Allah'ın belası vuruyorum, vuruyorum, vuruyorum, vuruyorum, ateş ediyorum, öl diye ateş ediyorum sana, öl öl, ulan öl be öl, Allah'ın belası öl, ulan bozsun lan sen Bin canım mı var anasını ya? of Sen ne yapıyorsun ya defi oydan Al Al, bot bende, al Al Sarıyorum. Biri geliyor, biri geliyor, biri geliyor ama nereden geliyor? Lan önerim, lan önerim ya. Geber <gülüyor> ola. Allah'ın diye be. ben, ben direk AWP alacağım abi. AWP'ye gidelim. Bakalım. Burası benim mekanı. Çık, çık gördüm seni, çık. Çık Allah'ın gelası gördüm. Check. Check. Vay, şu mırırtı yok artık. Check. Nerede? Check. Ulan be. Lan neredesin be? Ulan kaç oldu bu lan? Kaç. Gel Allah'ın belası gel. Ya yok artık ya yok artık ya. Üç mü? Üç. Verdiğim hasar üç yani bravo. Ya bravo ya inanamıyorum ya Abisi ne adam yucusu mandordan gidiyor Gitti ya bravo ya Yürü yürü Ya be arkadaş ya, be arkadaş ya. Balını ya. Öldürmüş salak ya. Atış şıvarım sanki. Tüfeğini çıkarsan adam mal. Yapay'da as bir tad var ama burada süre bitiyor noktalardan birini aldım aldım yoksa hoş ya abi yüreğime indireceğizni yemin ediyorum yüreği ya of lan ne botmuş arkadaş Break time's over, ladies. Let's go. Oh, no, I'm not ordering anything. By What did Tamam ben bugün iyi günümde değilim anlaşıldı. Kullanıyorum yani mükemmel kullanıyorum bugün. Of çok kötüyüm bugün. Çok kötü. Bakımı topa zaman lazım. Ne kadar Negatif. Ne kadar? left uyor ben niye bugün şey gibi oynuyorum ya anlamadım ya çok kötüyüm ya of niye böyle oynuyorum bilmiyorum Go go go! Come on What are you doing? Oh, hey, what are you doing? No, no," trzeba. Hurry up. I'm out Of, Sinirden şeyi kapattım ya. Açılacak mısın? Polis mi çare Ne oldu? Ne oldu? Oyun mu dondu? Oyun mu gitti? Açıl, açıl, açıl, açıl, açıl. Kusura bakma az önceki sinirden şeyi kapattım. Yalnız oyunu alt yap yaptım. Ya AWP alacağım AWP'yi kullanamıyorum ama ya. O ne? Hangisi daha? Otomatik. Deneyelim belki. Meydana. Şunu bi tut bakayım. Lan belmene bitecek zamanım ediyor ya. budur be abi. Amin mi yere gelme lan. Erkek gibi çık, erkek gibi. Gel hadi. Neredesiniz lan? Ben görmedim, sen nerede? Olamaz lan. Tut bunu. Bu dua. Bu dua koyarım. Beni bombası alamadım niye? Heee. Ben bizi bombadan birine alır. Oşşşşşş. Oh Adam beni neyle vurdu ya? Sen ne yapıyorsun arkadaşım sen ya orada bunlar We have an active Kaç şey bitiyor, bunda bitmiyor. Haaay hadi bakalım. Oturdun göre yöre. İkisini bir aynı anda. Yavrum beni. Sen. Nerede o? <gülüyor> Lan kör be! Öl, öl! Öl! Lan bütün şarjörüm üzerine boşaltın. Nerede o? Az önce oradaydı. Nerede bu ya? Abi ya yok ya. Sonra o 7'ye 7, 7. On, Beyler bu maçı almalıyız. Yoksa adamlar bizi yenecek. aldılar ama. Burada oğlan. Yes. Ee, arkadaşlar videoyu burada e, sonlandan... sondan da söyleyemedim ya lan. Burada videoyu sonlandırıyorum. Umarım keyif almışsınız. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. E, Videodan daha devamlı gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımı beğenmeyi unutmayın. Şimdiden teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. İyi oynar. Iyi eğlenceler.